Evet arkadaşlar. Üstü sayılara devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Yine iki tane soruyla karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi bakın. 3 çarpı 2 üzeri 4. Artı 6 çarpı 2 üzeri 4. Eksi 2 üzeri 4. Bölü 5 çarpı 2 üzeri 5. Eksi 2 üzeri 6. Artı 2 üzeri 5. Şimdi burada sadeleştirerek sonucu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Böyle karışık işlemlerde. Şimdi şu yukarıya bakarsanız. 2 üzeri 4 hep ortak. Hepsinde bütün sayılarda var. Şimdi bu 2 üzeri 4'ü en başa alalım. Bir de parantez açalım. Şimdi 2 üzeri 4 ile neyi çarparsak bu ibareyi verir. Bakın 3 de çarpmış. Bu ibareyi vermiş. 3 artı. 2 üzeri 4 ile neyi çarparsak bu ibareyi verir. Bakın neyi çarpmış. 6'yı artı eksi peki 200 2 üzeri 4'ü buraya aldık neyle neyi çarparsak 254 de neyi çarparsak bize yine 2 üzeri 4'ü verir e biri, 2 üzeri 4'le biri çarpınca bunu vermez mi bize verir yani bununla bunun çarpınca bunu vermesi lazım bununla bunun çarpınca ikinciyi bunu vermesi lazım bununla bunun çarpınca da bunu vermesi lazım bundan bu birbirine eşittir sonra Arkadaşlar Şimdi burada bakın 2 üzeri 5 var 2 üzeri 6 var 2 üzeri 5 var Şunun içinde de 2 üzeri 5 var bir tane Öyle düşünün O zaman bunu da 2 üzeri 5 parantezin dışına alalım 2 üzeri 5 ile neyi çarparsak Şu birinci ibareyi verir bize 5 ile çarpmış bakın 5 eksi, bu eksi 2 üzeri 5'i ne ile çarparsak 2 üzeri 6 yapar 2 üzeri 5 2 ile çarparsak 2'nin üzerinde 1 var ya arkadaşlar. 2 üzeri 5 çarpı 2 olduğu zaman ne olur? 2'nin üzerinde 1 var. Tabanları aynı olunca üstleri toplanır ya arkadaşlar. 2 üzeri 5 e 2'yi çarpınca da 2 üzeri 6 olur. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Yani onu şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın. Mesela. 2 üzeri 5 çarpı 2. Bunun üzerinde 1 var ya arkadaşlar. Ne olur? 2 üzeri 6 olur değil mi? İşte burada gördüğünüz gibi bakın. Çünkü üzerleri aynı olan sayılar ne olurdu? Toplanırdı. Tabanları aynıysa pardon. Üstleri toplanırdı. Bakın böyle olur. Yani 2 üzeri 5 2'yi çarparsak 2 üzeri 6 olur. Artı 2 üzeri 5'i neyle ile çarparsak 2 üzeri 5 olur? Aynı şuradaki 1 gibi. E, bunu 1 ile çarparsak yine bunu verir bize. Yani bunu verir. 2 üzeri 1. 2 üzeri 5. 1 ile çarpınca yine kendini verir. Yani bununla bunun çarpınca bunu verecek. Bununla bu, bunu çarpınca ortadakini verecek. Bununla bu üçüncüyü çarpınca bunu verecek. E bununla da bu eşit. Şimdi biz burada ne yaptık? Parantezin dışına ikileri aldık. 2 üzeri 4'ü yukarı aldık. 2 üzeri 5'i de aşağıda aldık. Şimdi devam edelim. Şimdi 2 üzeri 4 çarpı var burada ortada. Çarpı 3 ile 6'yı topladık. 9. Birden çıkardık. 8. 2 üzeri 4 çarpı 8. 2 üzeri 5. 5 eksi 2 artı 1. Burada ne olur arkadaşlar? Çıkarma önceliklidir burada bakın yine. 5 ile 2'yi çıkartı 3. 3'ten 1'i topladık. 4. Şimdi ne hale geldi bu arkadaşlar? Bakın şu hale geldi. 2 üzeri 4. 8. 3 tane 2'nin çarpımıdır. Yani 2'nin 3. kuvvetidir. Bakın yazdık. Bölü 2 üzeri 5'i yazdık. 4 neyin karesidir Arkadaşlar. 4'te 2'nin karesidir. Onu da yazdık. Peki tabanları aynı olduğu zaman üstteki sayılar ne oluyordu arkadaşlar? Toplanıyordu değil mi? Bakın 2 üzeri 4 artı 3 7 5 artı 2 7. E 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 7 ne olur? Birbirini yer olur 1. Şimdi ikinci soruya geçelim arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi 27 üzeri 9 sayısının 1 bölü 9'u kaçtır? Bu ne demek arkadaşlar? 27 bölü 9 sayısını yani herhangi bir sayın 1 bölü 9 bile olsa ne olacak? Çarpılacak bakın. Böyle bir ibare gördüğünüzde 27 bölü 9 sayısının 1 bölü 9 dediğinde bu sayısının şununu çarpı demek oluyor arkadaşlar. Yani pratik olarak öyle düşünün. Bakın 27 üzeri 9 çarpı 1 bölü 9. Bu ne hale gelir? Bu şudur aslında arkadaşlar. Peki arkadaşlar 27'yi nasıl bulabiliriz? Şu 9'u görmeyin. 27'in yerine ne yazabiliriz? Bakın bunu yazabiliriz. 3 çarpı 3 çarpı 3. Yani 1 ki üzerlerinde 1 var bunun 3 üzeri 3. Birleri topluyoruz. Tabanı aynı 27. Yani 27 gördüğüm üzere 3 üzeri 3 yazabiliriz. Sadeleştirerek gidiyoruz. 3 cinsinden yazıyoruz bunların hepsini. 3 üzeri 3 yazdık. Üzerinde ne var? 9 bunu ellemiyoruz. Parantez içinde 27'nin anlamı bu. Üstü de 9. Peki 9 nedir? 3'ün karesi değil midir? 3 kere 3 9. 3'ün karesi. Bu hale geldi. Şimdi 3 burada tabanda var. Bu şekilde olduğu zaman ne yapıyoruz? Bunları birbirle çarpıştırıyoruz. Kafa kafaya çarpışıyorlar bunlar. 3 kere 9 ne oluyor? Taban 3. 3 üzeri 27. Peki buradaki 3'ün karesi ne oluyor? Payda da bu. Bunu paya çıkarırken yukarıya yani buraya bakın bunun yanına. Bu eksi 2 pardon çok özür dilerim arkadaşlar. Kamerayla çarpmıştık. Biraz önce çarpmış mı dedik? <gülüyor> Kendinizi çarpmıştık. Burada ne oluyor arkadaşlar? Şimdi 3 üzeri 2 ya. Bu yukarıdaki üstlü sayının sayının üstündeki sayı artıysa ise, eksi ise eksi ise artı olarak yukarıya çıkar. Şimdi burada artı ya. 2'nin işareti artı. Ne oldu? Eksi -2 olarak bakın yukarıya çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 üzeri eksi -2 oldu. E ne oldu? Tabanlar aynı oldu. Tabanları ayrı olunca ne oldu? Üstler toplanıyordu. Peki 27'den 2'yi çıkardık. Yani topluyoruz aslında da. Eksi olduğu için 27-2 diyeceğiz. 25 oldu. İşte bakın 3 üzeri 25 cevap bu. Arkadaşlar teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeyi unutmayın. Sağdaki kutucuktan tıkladığınızda bütün bilgileri bütün üstü sayıların Çözümlü sorularını göreceksiniz. Bu sorular basit demeyin arkadaşlar. Püf noktaları iyi anlayın ki ileride zor sorularda da bunları kullanın. Teşekkür ederiz. Biz evet. izlemeye devam.